Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir elektrik kesintisi oldu. Tekrar dersimize başladık. Şimdi Arapça ve Türkçe metinlerin yönü bu daha çok e, aynı yerde alt alta Arapça ve Türkçe karışık yazmak gerekiyorsa burada Türkçe metinler normalde zaten kendi yerinde oluyor. Üste bakın e, sağdan sola metin yönü var. Bir de soldan sağa metin yönü var. Eğer Arapçaya geçtiğimiz zaman, şu anda ben şu anda bir Arapça yazmaya başlasam, deneyelim. Bakın, bu Türkçe'ye ne göre yazıyor? Bunu düzeltmek için ne yapmam gerekiyor? Üzerine tıklayıp veya birkaç kelimeyi seçip, buraya tıklarsam artık bu şekilde bu devam eder. anlaşıldı mı Ahmet? Evet hocam. Bu e, işimize yarar. Evet, şimdi... Başlıkların Word'a başlıklar tanıtılması ve bunun faydası. Bu önemli bir konu arkadaşlar. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Ben de bakın bu Word'un anlattığım e, başlıklarım burada gözüküyor değil mi? Burada görüyorsunuz. Bu başlıklar tabii otomatik olarak buraya gelmiyor. Bizim yani şöyle diyelim bu gezinti bölmesinde bir anlamda içindekiler bölmesi diyebiliriz. Burada başlıkların başlıklar görülebilmesi için bizim burada bir başlığı başlık tanıtmamız lazım. Ben bunu bir iptal edeyim. Şimdi şuraya da dikkat edin. Bakın bu buradan gizlendi. Bak şu anda başlık değil. Bunu başlıklar tanıtmak için ne yapmam lazım? Önce dur bakayım başlık kaç mı? Bu başlık 2'ymiş. Tekrar bir başlığı önce yazdıktan sonra üstte bakın başlık 1, 2, 3, 4, 5, bu 9'a kadar gidiyor. Bakın, 6, 7, 8, 9. Bunların hepsi arkadaşlar. Birincisi, bunlar bir, birinci başlık anlamında değil, bunlar rütbedir. Ee, bu ne demek istiyorum? Örneğin diyelim ki, birinci bölümü başlık 2 yapmışsak, ikinci bölümü de başlık 2 yapmamız lazım. Üçüncü bölümü de başlık 2 yapmamız gerekir. Bunlar rütbedir. Diyelim ki bunun bir alt başlığı varsa, başlık 2 ise, bunun bir alt başlığı olması gerekir? 3 olması lazım. Ahmet bu mantığı anlamamız lazım. Bak 3 yaptım. Bak Word'da şuna dikkat edelim. Geri aldım. Şimdi Word başlıkları rütbesine göre sıralar. Yani Word'un bu gezinti bölmesinde rütbesi büyük olan başlık biraz daha baştan başlar. Küçük olan onun altında olur. Bak bu mesela başlık 2 onun altındaki başlık 3 olduğu için bir altta. Bu mesela başlık 4 yapsam biraz da alta gider. 5 yapsam biraz da alta gider. Bunun faydası nedir bize? Board'un gezinti bölmesine bakarak başlıkların rütbesini doğru verdik mi, vermedik mi bunu görebiliriz. Bizim buna yapmamızın temel iki faydası vardır. Bir, tez gibi çalışmalarda yani çalışmanın tezlerde sayfa dediği 100-150-200 doktorada bazen 300-400-500 sayfalık tezler oluyor. Tabi sayfa dediği arttığı zaman tezi çalışırken başlıklar arasında, bölümler arasında hızlıca gidip gelmek için bir bu başlık tanıtmak bizim ne yapar? İşimize yarar. Buradan kolayca istediğim, mesela benim şu Word belgesi, yani Word'u tanıttığım belge, 184 sayfa. Buradan ben ne yapıyorum? İstediğim başlığı güzelce tıklıyorum ve hızlıca oraya ulaşabiliyorum. Bir faydası bu. Diğer faydası da içindekileri otomatik oluşturabilmemiz için başlıkları başlık tanıtmamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak içindekiler oluşturulamaz. Çünkü Word kendi kafasından hangisi başlıklı diye bunu anlayamaz. Dolayısıyla biz Word'da geç aşağıda gelecek ama şimdiden gösterelim. Ben içindekileri kaldırmak istiyorsak ve eklemek istiyorsak ne yapacağız? Bunu içindekiler yazısının altına mevcutu kaldırmak istiyorsan, daha doğrusu mevcutu güncellemek istiyorsam, sağ tıklıyorum bak burada Alanı düzenle var. Alanı güncelleştir. Tıklıyorum. Burada iki seçenek geliyor. Yalnızca sayfa numarasını güncelleştir dersem buradaki diğer ayarlara karışmıyor. Bunu güncelleştiriyor. Tüm tabloyu dersen bütün tabloyu mesela. Sayfayı dedim. Bak şekli bozmadı. Şurada bir kod attı. Artık onun bir nedeni var dedim. Sonra tüm tabloyu diyeyim. Böyle deyince bakın biraz daha görüntüde değişiklik yaptı. İçindekiler silmek için böyle seçip de silebiliriz ama en güzeli bunu tıkladık. Başvurulara geldik. içindekilere geldik. İçindekiler tablosunu kaldı tıklayacağız. Tamam. Şimdi baş, nasıl ekleyeceğiz? İçindekiler yazısına geldik. Aşağı tıkladık. Buradan başvurulardan içindekilere geldik. Buradan şu görselleri tıklayarak oluşturabilirsiniz. Ben bunu size tavsiye etmiyorum. İçindekiler tablosu ekle diyoruz. Eklediğimiz zaman burada biçimler kısmında bakın farklı görsel özellikler var. Örneğin klasiği seçersek bunun ön izlemesi var. Nasıl gözükeceği. Zarif de bu olur. Süslü de böyle olur. Biz genelde arkadaşlar resmi seçiyoruz genelde ama bu tabii en enstitü bunu yazım kılavuzunda belirtmişse, ona uymak lazım neyi belirtmişse. Bir de şuradan düzeyleri göster dediği, bu az önce Word'da anlattığım, başlık 1, 2, 3 rütbeyi gösteriyor. Şu anda bunun varsayılan 3'tür. Bu ne demektir? Yani ben şu anda bunu 3 olduğu halde tamama basarsam basayım, sadece başlık 1, 2 ve 3 tanıtanları buraya alır. Ama alanı düzenle diyelim. Başlık kaldır diyelim. Yeniden şey yapalım. Ekleyelim. Şurada Word'da karıştırmıyorum. Tamam. Evet. Şimdi geldik. Tamam. Şimdi tekrar gelelim. Başvurular. İçindekileri kaldır dedik. İlk defa oluşturuyorsak geldik buraya. Tablosu ekle dedik. Burada en fazla 9 seçiyoruz. Zaten Word'da da en fazla 9 başlık kademesi, rütbesi var. Eğer 9'u seçersek 9. Yalnız bazen enstitüler, bizim dijilede de var yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki içindekilere diyor, ilk 4 başlık kademesini ekleyin. O zaman ne yapacaksınız? Enstitünümüz böyle bir karar almışsa Yüzeyleri gösterdi 4 dört diyorsa buraya dört yazıp tamamını tıklayacaksınız. Ahmet başlıkla ilgili soracağım var mı? E, e, yok hocam. Olay değil mi? Aslında zor bir şey değil yani. Yok. Evet. Bu başlıklar ile ilgili sorun var mı? Yok hocam. Onları da tamam. başlık kısmında gerekli düzenleme yapıyorum. Tamam. Şimdi... <gülüyor> Başlıkların özelliklerini otomatik olarak değiştirmek. Evet, bu önemli işinize. Şimdi ne demiş? Bunu söyledik. Tahtmanın faydalarını bahsettik. Evet. Şimdi başlığın sayfa başında kalmasını sağlamak ve iptal etmek. Yani şunu demek istiyoruz. Diyelim ki bölüm 1 yazdın, başlık 1 ve 2 diye tanıttın. Ama biliyorsun Word'da bir şeyler ekleyip sildikçe ne olur? Bütün yazılar otomatik kayar değil mi? aşağı yukarı? ya yani mesela diyelim ki şu başlık burada ben buradan biraz silsem bak bu yukarıdan silsem yukarı kayar. Örneğin şöyle yaptığım zaman değil mi mesela? Buraya bir şeyler eklesem bu aşağı doğru kayar. Değil mi? Şimdi burada biz herhangi bir başlığın mutlaka hep sayfa başında kalmasını istiyorsak ki bu nerede olur? Bölüm adında olur. Bir de ana başlıklarda da olabilir tercihe göre. O zaman ne yapmamız gerekir? O başlığı... Ee, şöyle yapacağız. Diyelim ki bunun hep ee, şöyle bir düzelteyim ki ama sonra boşa gitmesin şeyimiz. Evet. Tamam. Şimdi sağlamak istiyorsak şöyle yapacağız. Bir başlık diyelim. Ki şuradan deneyelim. Ben bu başlığın sayfa başına kalmasını istiyorsam başlığını tıklayacağım Ahmet. Klavye'den CTRL'e Enter'a basacağım. Bastım. Bu bir sonraki sayfanın başına gitti değil mi? Artık bu evet. bunun özelliğini ben bozmadıkça ne olur? Bu artık hep sayfa başında kalır. Yani şu anda buradan bir şeyler sileyim. Bakın. Şöyle bunu yaklaştırayım daha iyi görün diye. Bakın şimdi buradan sildim. Gidiyor ama o sayfaya geçmiyor. Gördün mü Ahmet? DRT'ye bastığım için geçti. Tamam. Şöyle burada kalıyor. Bu söylediğim anlaşıldı mı? Evet, Demek tamam. ki klavye'den Ctrl enter basacağız veyahut da Word'un üstünden ekleden ne yapacakmışız? Sayfa sonu ekleyi tıklayacağız. Böyle yapınca üstte yazılasın ise bile başlık kareye kaymaz. Böyle yapmaz da sadece Enter'a basarak yani şu şekilde bunu aşağı doğru götürürsek, yukarıda bir şeyler silindikçe bu otomatik yukarı gider. Tamam mı Ahmet? Ama Ctrl Enter'a basarsam, şu anda bunu böyle yaptım. Bakın buradan sildim. Bak bu yukarıya gelmedi. Gördün mü Aşağı sayfa başında duruyor. Bu anlaşıldı mı acaba? Evet. Öyle. Bunu iptal etmek için ne yapmamız lazım? Başlıkta bir önceki sayfada götürmek istediğimiz yeri tıklayıp klavyen del tuşuna basacağız. Yani şöyle yapacağız. Kontrol tuşuna bastım aşağı gitti pişman oldum. Şuraya gelmesini istiyorum ya bak burayı tıklayacağım önce sonra da del tuşuna basacağım o yukarı gelir. Şimdi gelelim bir sonraki şeyimize. Başlıkların biçimsel özelliklerini otomatik düzenlemek. Yani şunu demek istiyorum. Ben yeni bir Word sayfası Ctrl e neye bastık mı? Yeni bir Word sayfası açılır, açıldı. Ben buraya ilk defa tezi yazıyorum, kabul edelim. Mesela birinci bölüm dedim. Bunu örneğin başlık bir yaptım ama bak bunu renkli yaptı değil mi mesela? Ama bizim enstitüde siyah istiyor. Yani enstitüden istediği özellikler var. Şimdi e, bu şekilde başlıkları tek tek düzeltmektense herhangi bir başlık e, rütbesini bir defada otomatik hepsini düzeltebilir. Bunu yapmak için ne edeceğiz? Önce düzeltmek istediğimiz bir başlık rütbesinden birisini tıklayacağız. Sonra üstte o seçilir ben, otomatik olarak. Mesela şuraya birinci bölüm birinci başlık Hatta birinci başlık yazılmaz da ben öyle yazdım. Orada iki tablo diyeyim. Şimdi bak, bunu tıkladım bir seçiliyor, bunu tıkladım iki seçiliyor. Üstte dikkat etmemiz lazım. Şimdi bizim birinci başlığıda, ikinci başlığıda biz ne yapmıyoruz? E, renkli istemiyoruz, değil mi? Bir de bak, bunun yazı tipi Cambira diye bir şey çıktı. Bu da aynı şekilde, bunu diyelim ki Ensuit Times New Roman istiyor olabilir. Şimdi özellikle birinci ikinci başlıklardan bir tezde az sayıda olabilir ama özellikle 3, 4 ve 5. başlıklar birçok alt başlık olduğu için hepsini en üstün istediği şekilde yapmak için uğraşmak vakit alır. İşte bununla uğraşmamıza gerek yok. Bir başlık kademesinin herhangi birisini tıkladıktan sonra şurada onun üzerine geliyoruz parayla. sağ tıklıyoruz. Bak burada değiştir var. Değiştir tıklıyoruz. İşte açılan pencereden otomatik güncelleştiriyor seçmemiz lazım ki bu yaptığımız değişiklik bütün bu başlık kademelerin hepsi için otomatik geçerli olsun burada ne yapıyoruz artık rengini efendim işte yazı boyutunu yazı tipini efendim buradan geliyoruz paragraf ayarlarına işte mı, ne olsun işte ilk satır nasıl olsun öncesi sonrası nasıl olsun tamam mı? bütün bu ayarları en üstün istediği şekilde ve yayıncının yapıyoruz. En son tamam tıklıyoruz. Bak bu ne oldu? Değişti. Bu anlaşıldı mı Ahmet Hacım? Evet hocam. Demek ki burada neyi anladık? Enstitü, yazım kılavuzlarında enstitüler başlıkların özelliklerini yazıyorlar. Diyor ki başlık bir işte şu renkte, şu boyutta olmalı diyor. Öncesi, sonrası böyle olmalı diyor. Bir özellik veriyorlar, bir kriter veriyor. Özellikle başlık 3, 4, 5 bunların ben çok oluyor tez içinde işte bütün bunların hepsini çünkü Word'da varsayılan bir başlık şey, özelliği var. Onu yapıyor mesela. Ben buraya ikinci başlık diyeyim. Onu da üç tanıtayım. Bak bu da böyle oldu. Ha, bunun yolu nedir? Şöyle bir pratik yol söyleyebilirim size. Şimdi her Word'u açtığımız zaman bu şekilde bu ayarları yapmak için uğraşmaktansa ben mesela yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Kendi kişisel yazımlarımda kullandığım bir Word'u. Böyle bu başlıkları olsun, paragrafları olsun, her türlü ayarlarını yaptım. Ondan bir tane e, zipledim sıkıştırdım. Yani yedek bir dosya yaptım. Ben şimdi yeni bir dosya Word belgesi e, kullanmam gerektiği zaman işte Word çıkken, açıkken açıkken, ile neye basarsan yeni bir Word belgesi açılıyor ve da Ekran üzerinde veya klas üzerinde farenin sağından yeni diyorsun. Microsoft Word belgesi diyorsun. Bunu açıyorsun ama bu Word'un kendi e, özellikleriyle açılıyor bu. Ben bununla her sefer uğraşmamak için şöyle bir Word zip dedim. Yeni bir Word kullanmak istediğim zaman bunu açıyorum. Burada artık benim verdiğim ayarlar geçerli olduğu için uğraşmıyorum. Bakın burada ben mesela birinci bölüm diyeyim bunu başlık bir yapayım bak az önce Vort'taki gibi olmadı dikkatli mi Ahmet? Niye? Çünkü ben bunu ayarlamışım siz evet. de bu yolu takip edebilirsiniz ve da şu da olabilir enstitüyle ilgili de şunu söyleyebilirim diyelim ki sizden önce bir arkadaşınız tezi hazırladı verdi o mutlaka çünkü tezi en son bitirip de kabul edildikten sonra enstitü size diplomayı vermeden önce enstitünün bir şekil olarak da tezi inceleyen bir görevlisi oluyor tezi mailden ona gönderiyorsunuz, o bakıyor, onayladıktan sonra teziniz kabul ediliyor. Dolayısıyla onaydan geçmiş olan bir Word belgesini arkadaşınızdan alırsanız onun içindeki yazıları silip çünkü yazıları silince Word'taki bu verilen, tanımlanan özellikler silinmiyor. Onu kullanırsanız buradaki başlık ayarları vesaireyle hani uğraşmanıza gerek kalmaz eğer böyle bir imkanınız olursa onu da kullanabilirsiniz. Evet, bu da anlaşılmayan varsa sorabilirsin Ahmet. Yok hocam. Evet, yan sekmede alt başlık içe gömülü olmasını sağlamak için. Şimdi Ahmet burada, yanda başlıklar var ya, Ahmet. Burada diyelim alt baş, yani bir başlığın alt başlıklar olursa, onun yanında şöyle bir üçgene benzeyen bir simge oluyor Ahmet. Onu tıkladığın zaman başlıkları kapatıyor, yani alt başlıkları tıkladığın zaman açıyor. Evet. Bir diğer yol da Ahmet Word Başlık 3'ün altındaki Başlıkları açtığımız zaman Otomatik kapalı açıyor Ben bunu kendim bir dosyamdan açayım size Göstereyim Şimdi Diyelim ki bir Bu ayar yaptığım bir dosyamı açıyorum Açılsın Evet şimdi, bak burada Ahmet gördün mü bak, El-Fatiha diyor altı açık tamam mı? Bunu Word, bak bu Fatih'e başlık 3 tanıtılır. Bu Word'un otomatik bir özelliğidir. Word'u e, gezinti bölmesini açtığın zaman, e, burada başlık 3'e kadar açıkça gösterir, 3'ün altındakileri gizler, sen bunu açmak istiyorsan bunu tıklar açarsın. Tekrar tıklar kapatırsın. Bu sizin nerede işinize yarar? Şu anda benim yaptığım gibi örneğin e, Kur'an'daki e, surelerin, ayetlerin, işte mealleri, tefsirlerle ilgili not almaya başlamışsanız burada çünkü düşünün Bakara suresinde biliyorsunuz uzun ayet var. Şimdi bunlar hepsi böyle açık olsa burada başka bir sureyi arayıp bulmak biraz zor olur değil mi? İlk baş, açılışta sadece sure adının veyahut da buna benzer bir ana başlığın, bölümün görünmesini istiyorsak orada demek ki ne yapmamız lazım? Ee, gözükmesi istediğimizi başlık 3 olarak tanıtacağız. Diğerlerini onun 4-5 gibi alt başlıklar vermemiz lazım. Bunu anlatabildim mi acaba? Evet hocam. Yani bunu da kullanabilirsiniz. Evet geçiyoruz. Belgenin ilk ve son sayfasına gitmek. CTRL'e Home basarsan ilk sayfaya gidersin. CTRL'e N'de basarsan son sayfaya gidersin. Belgenin istenen sayfa, dipnot vesairesine gitmek için, şimdi diyelim ki Ahmet bir tez gibi uzun yazılarda, yani kitap gibi yazılarda ne olur? Sayfa adeti çok olduğu için örneğin 99. dipnota gitmen lazım. Onun hani elle bakıp şey yapman vakit arar. Bunda ne yapabileceksin? Bunu şu giriş, üstteki sekmeleden giriş tıklıyken şu buna geleceksin. Oradan git var Git'i tıklayacaksın. Gerçi bulu da tıklasan olur. Nasıl olur? Şöyle bulu tıklarsın. Ondan sonra geliş git'e tıklayabilirsin. Şimdi buna bakalım. Git dedik. Burada nereye gideyim diyor. Sayfa seçiliyken buraya sayfa numarası yazıp git dersen o sayfaya gider bölüm yazar git oraya gider. Dipnot yazarsın, örneğin ben burada şimdi belki dipnot yoktur ama örneğin 99 yazarsın, git dersin varsa o dipnota gider. Açıklama dedi yani ilk ders dersin için anlatmıştım. Eğer sen buraya açıklama eklemişsen tamam mı? Açıklamalara gitmek için bunu kullanabilirsin. Satır buradan dünya kadar şey var. Bunları yani biz daha çok şahsen kendim bu bazen bu dipnota gitmek için bunu kullanıyorum. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Evet hocam. Bunu açmışken buna gelelim. Bu da önemli özellik. Aşağıda gelecek. Şimdiden söyleyelim. Bir şey aramak için buraya yazarız. Burada ilave seçenekler var. Mesela büyük küçük harfa eşleştir dersen büyük küçük harf tutuyorsa bulur yoksa bulmaz. Ee, bu fonksiyonu şu belgede ara kısmına yazarak da bir şey arayabiliriz. Onun dışında burada değiştir var. Değiştir Nerede kullanırız? Aranan yani bizim belgede yazılma değiştirilmesini istediğimizi yazacağız diyelim ki ben önce tezi yazarken şafi yazarken hani büyük küçük dikkat etmedim neyim ahmetten hızlı yazdım en son bunlar düzeltirlerini düzeltebilirim düzeltebilirsin ne yaparsın aranan şafi yazarsın yeni değere doğru şeklini yazarsın tamam mı? Sonra burada seçenek var. Sonrakini bul dersen onu bulur, değişiklik yapmaz. Değiştir, bu tıklarsan ilk bulduğunu değiştirir. Tümünü değiştir dersen bütün şafi, küçük harflerle şafi yazanları bu şekilde dönüştürür. Tabii bu tümünü Yaparken yapacağımız işlemden iyice emin olmak lazım. Veya da riskli bir iş yapıyorsak önce Word belgesinin bir yedeğini bir tarafa kaydetmek lazım. Evet. Arabulda başka bir pratik yol da şudur işinize yarayacak olan. Tezlerde biliyorsunuz kelimeler arasında işte noktadan sonra birer bir tıklık boşluk olması gerekiyor ama biz ister istemez birden fazla boşluk oluyor. Onları da aranana örneğin şuraya iki tık yaparsınız. Yeni değer tek tık olur. Tümünü değiştir dersiniz. Bak şu anda bende altı tane mi Bu bazen 100 200 gibi olabiliyor. Sonra üç boşluğu tıklarsın. Dört bu şekilde gidersin. Bu son söylediğim anlaşıldı mı? Evet hocam. Bunu bu şekilde satırlar arasındaki. Tabii bu fazla boşluğu görmek istiyorsan şurada tümü gör var. Bunu tıkladığınız zaman burada şöyle bir simge ekliyor. Dikkat ederseniz. Ben bunu görsel olarak boşuna gitmediği için kullanmıyorum. Bu şekilde de aradan fazla boşluk varsa onu görebiliyorsun. Bak. bak burada bir nokta, bir boşluk var demek. İki nokta olursa anlıyorsun ki fazla boşluk var. Buradan düzeltmen lazım ama böyle bu şekildeki görsellik benim hoşuma gitmediği için tabii zevk meselesi. Ben kullanmıyorum. İsteyen kullanabilir. Evet, bunu da söyledik. Ee, tamam. Evet, biçim boyacısını kullanmak. Yani biçim boyacısı nerede işimize yarar? Yani tıklı olan yerin bütün görsel özelliklerini şu fırçalar baktım boyacısı Bu tık, bunu bir kere tıklarsak hafızasını alır olmasa mesela tıklayayım bak tıkladığım zaman imleç bak imleç olmaz bir daha bakalım tıkladım bak imleç süpürgeye döndü ben bunu nereye tıklarsam bu özelliği oraya taşır mesela buraya tıkladım taşır eğer biçim boyacısını bir kere tıklarsak bu işlemi bir kere yapabiliriz ama biçim boyacısını çift tıklarsak biz yeni bir işlem yapmadıkça bunu ne yapabiliriz? Bu şekilde kullanabiliriz. Bu nerede işimize yarar? Diyelim ki bir tezimizde, belgemizde örneğin başlık üçleri otomatik düzeltmek tavsiye edilir ama çok sayıda yoksa 6-7 tane varsa otomatikten uğraşmak istemiyorsak bu şekilde de bunu yapabiliriz. Veyahut da Bazen mesela tezler geliyor diyelim ki bazı paragrafların ayarı bozuk oluyor mesela diyelim ki böyle başlıyor paragraf. Bu gibi yerlerde tabi bunların hepsini seçip toptan farenin sağını tıklayıp paragraf ayarından da burayı yapmak en güzeli tabii ama bir iki tane varsa hemen buradan da örneğin şunu tıkladım, bütün boyacı tıkladım, bunu götüp tıklayınca buna getirdi. Evet, bütün boyacısı anlaşıldı mı? Yani hocam biçim boyacı sadece şey mi yapıyor? Siyahlaştırıyor yani, mu? Yani yazı tipi, büyüklüğü, şekli, paragraf ayarı, bütün yani böyle biçimsel özelliklerini, şeklisel özelliklerini başka yere aynısını taşıyor. Ya bak biçimsel özelliklerini ve buraya yazmışım bakalım. Yazının fontu, büyüklüğü, rengi, paragraf ayarı mesela diyelim ki bu yazı 16. Mesela ben bunu şöyle yapayım. Burayı mesela örneğin kalın yapayım. Şu boyutta yapayım örnek. Tamam mı? Bunu başka yere taşımak istiyorsan bak tıkladım. Buraya tıkladım. Bu da bu şekilde oldu. Yani biçim boyacısı onun biçimsel yani renk yazı tipi, yazı büyüklüğü, paragraf ayarın. paragraf ayarı ne demekse bu, bu satır aralığı, iki paragraf arasındaki mesela bunun diyelim ki sağ tıklayan paragraf Bununla örnek ilk satır 0 25 satır aralığı tekmiş. Önce sadece 0'ı ben bunu 6 yapabilirim, bir buçuk yapabilirim. Bakın şimdi böyle yapınca bak değişti gördün mü? İşte ben bu değişeni şu anda burada otomatik hepsini gitti ama hepsini gitmezse şöyle geri aldım. Mesela bak bununla bunun biçimsel özelliği farklı. Hatta bunu bir de vurgu rengine boyuyayım. Bak farklı. Ben bu fark, bunu farklı yere taşımak istiyorsam ne yapacağım? Önce bunu, bunu tıklayıp biçim boyacısına tıklayacağım. Sonra da yeni taşıcağım Ne tıklaman lazım. Bu anlaşıldı acaba? Evet hocam. Yani bu işimize yararını söyleyeyim. Tamam. Bunu değiştirden bahsettik az önce. Bunlardan bahsettik. Evet, büyük harf, küçük harf değiştirmek veya sadece ilk harfları büyük yapmak. Mesela diyelim ki ee, tezin adı, bölüm adlarını büyük yazmak lazım. Önce küçük yazıp sonra yazdığın yeri seçtikten sonra, şurada büyük harf tıklarsak yazdıklarımız hepsi büyük olur. Küçük tıklarsak küçük olur. Her sözcüğü büyük harfe ve çevir olursa, bu sefer sadece ilk harfleri büyük yapar. Bunu yerine göre kullanabiliriz. Tamam mı Ahmet? Bu kullanılabilir. Evet bu anlaşıldı mı? Evet. evet. Şimdi değişikleri izlemek diyelim ki bir Word'da Et. Yapılan değişiklikleri izlemek, görmek istiyorsak bu değişikleri izle kısmını ne yapmamız gerekir? Aktif etmemiz gerekir. Bunun için de gözden geçir. Bakın şurada değişikleri izle var. Mesela ben şurayı sileyim. Ahmet. Bak. Üzeri çiziliyor ama silinmiyor. Gördün mü? Şurayı diyelim ki kalın yapayım. Bak kalın yapıyor, buraya açıklama koyuyor. Gördün mü? Ya bu değişiklikleri evet. görmek istiyorsan Tabi bu kullanmıyorum, böyle sıkıcı oluyor ama olabilir bilemiyorum. Böyle bir özellik var artık. İsteyen bunu istiyorsa kullanabilir. Bak şimdi buraya. Yani bu çok hassas belgelerde belki hani bütün değişiklikler gözlüsün veya da şu olabilir. Örneğin danışman sildiği yerler direkt silinmesin öğrenci görsün derse yapabilir ama ben bu şekilde yapmıyorum. Çünkü bu bayağı görsel olarak sıkıntı oluyor. Ben şöyle yapıyorum bunun yerine. Silinmesi istediğim üzerine çiziyorum. Bir de sarı vurguna boyuyorum. Ama o tercih ediyorum. Bu tabii tercih meselesi. Tamam mı? Tamam. Tipnot eklemeden bahsettik çizgisinden bahsettik, şimdi eklemekten bahsettik. Evet. İlk ilgili yukarıda bilgi verdik. Bu dizin şahane etmek kullanmadım ben. Yani bu dizin oluyor kitapları, indeks oluyor kitapların sonlarında. Ol. Bu Word'dan ayarlanıyor. Yani bunu teorik olarak bir ara baktım ama çok fiiliyatta fazla yani denemek için uyguladım. Burada biraz ayrıntılı bir şey. Bunu geçiyorum. Tezlerde bu istemiyor. Evet, düzenleme, görüntüleme, yardım dilleri ayarlama. Şimdi Ahmet şu anda Word biliyorsun eğer biz kapatmamışsak e, ne yapıyor? Belgedeki yazım hatalarını denetliği bize gösteriyor değil mi? Örneğin üstten yerine ben bir ne yanlışla yanlışlıkla yazmış olayım. Altını çizdi gördün mü? sağ tıkladım. Genellikle bunun doğrusunu gösteriyor. Şimdi bu Word da bütün dünya dilleri yüklü Bakın şurada Türkçe gözüküyor, gördün mü? Yani Word'da o belge için hangi dil seçilmişse, Word o belge, o dilin imla kurallarına göre kontrol edip yazım hatası var veya yok diyor. İşte onun için bu yazım denetiminde buna dikkat etmemiz lazım. Bu nedir denetim? Burada, şuraya bakacağız, örneğin burada, faiz edelim ki, Bazen İngilizce seçiliyor mesela, istemeden de olsa. O zaman bu ne yapar? Benim dilimi İngilizce'ye göre kontrol eder. Bundan kurtulmak için ne yapacağım? Bunu seçeceğim. Buraya tıklayıp buradan Türkçe yapacağım, tamam diyeceğim ve bu sefer beni Türkçe'ye göre, beni şey yapacak. Evet. Denetler. Bu bilgi bu kadar yeter Ahmet. Eklenti, o biraz ayrıntına girmeyelim. Eş anlamlı. Şimdi Ahmet biliyorsun tezlerde, bilimsel çalışmalarda aynı kelimeyi sık sık tekrar etmek, kulağı tırmalar rahatsız eder. Ne yapmak lazım? Aynı anlama gelen alternatif, müradif eşanlamlı kelimeleri kullanmak lazım. Bazen insan buna eşanlamlı kelime gelmez. O zaman Word'dan yardım alabilir. Nasıl alabilir? Mesela araştırmayı dedik. Çok araştırmayı kullandıysak sağ tıklıyoruz. Bak burada eşanlamlılar var. İnceleme, araştırı, anket, bu da yetmiyorsa daha ayrıntılı görmek istiyorsak eş anlamlılar sözlüğünü tıklıyor. Burada daha ayrıntılı geliyor, gördün mü Ahmet? Buradan bu zaman zaman işe yarıyor. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Bunu kullanmak lazım. Yani hem şimdi yeri gelmişken söyleyeyim belki vakit kalmaz. Şimdi diyelim ki Word bir kırmızı çizerse bu kesin bunu yanlış algılar demektir. Sağ doğrusu varsa yapacağız. Bazen yanlış olur. Arapça isimleri, terimleri yanlış alırlar. Örneğin ben buraya bir Arapça bir şey yazayım. Ne diyeyim mesela? Temkisat diye bir örneğe. Bak buna yanlış algılar. Devam et. Eğer ben bunun doğru olduğundan eminsem, yani kullanıcı da Gordon sözdüğüne kelime ekleyebiliyor. Bunu da nasıl yapacaksın? Ee, sağ tıklayacaksın, sözlü ekleyeceksin. Bunu ekle dediğin zaman ne yapar? Artık bunu şey yapmaz. Altını çizmez. Bundan sonra böyle yazdıktan doğru kabul eder. Fakat bu tür bir işlem yaptığımız zaman bilgisayara, çünkü bu bilgiler bizim e, bilgisayarımızdaki Word'un bir yerine de saklanıyor. Şimdi bunun e, yedeğinin alınması lazım. Eğer yedeğini almazsak format attığımız zaman e, bu ne olur? E, kaybolur. E, bunun kaybolmaması için ben ne yapıyorum? Onun bir yedeğini alıyorum. Yani yedeyle nasıl? nasıl? Size şöyle göstereyim. Evet. Bakın. Şu adresi şöyle göstereyim. Şöyle dikkat edin. C'den Işte Atas tabi bilgisayar adı ne? oraya gireceksiniz. Application Data, Romaniq, Microsoft, şu u profa geleceksiniz. Şu custom yazan dosyayı almanız lazım. Ben bakın burada gördüğünüz gibi ara ara bunun e, yediğini alıyorum ki bak burada benim hep eklediğim kelimeler var. Bunlar gördüm. Aslında yok. Çünkü ben bunu yapmasam, bana bir tez geldiği zaman veya kendim bir şey yazdığım zaman özellikle bu Arapça ifadelerin hep altını çiziyor. Bu sefer her seferinde bunları sağ tıkla, Word'a ekleyle uğraşmamak için bunların yedeğini alıyorum. Eğer böyle yapmazsak çünkü bir Word belgesinde çok fazla yazım hatası algılarsa Word otomatik böyle denetlemeyi bir uyarı penceresi çıkıyor. Çok fazla yazım hatası var diyor ve otomatik denetlemeyi bırakıyor. O duruma düşmemek için ben bunu yapıyorum. Tabii o durumda bunu yapıyorum denetleme yerinden yapmak lazım. Böyle yazarken ama çizse daha kolay oluyor. Daha kolay oluyor. Evet. İçindekiler oluşturmadan bahsettik. güncellemeden bahsettik. Kösmeden, iptal bahsettik. Evet. Kaynakçı oluşturma. Ahmet şimdi biz e, da biliyorsunuz e, kaynakçı oluşturmadan bahsettik. Word'da da buna benzer özellik var ama bu Zotora gibi programlar kadar geniş değil. Dolayısıyla ben yani sizlere bu Word'un kaynakçı oluşturma ve dipot ekleme kısmıyla uğraşmaktansa Zotero gibi bir programı kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü oradaki bütün özellikler bunda yok. Bunu geçiyoruz. Evet. Klavyeye Arapça başka diller eklemek ve bu dillerde yazabilmek. Şimdi diyelim ki Türkçe Windows'u kurduğumuz zaman evet şurada görüyorsunuz. Görünem ekranda ama şu anda. Evet Şimdi burada Arapça olmuyor, İngilizce muhtemelen vardır. Bu Arapça'yı sonradan ben ekledim. Şimdi bunu ekleyebilmek için ne yapmamız gerekiyor? E, denetim masasına gideceğiz. Orada bölge ve dili bulacağız. Klavye ve diller var. Yok, klavyeye gideceğiz, yanlış yaptık. Klavyenin erdamet şuradan buraya geleceğiz. Ha, bölge ve dilde miydi? Ne diyorum bakalım. Evet, buraya geleceğiz ama tekrar göstereyim. Uzun zamandır yapmamıştım. Denetim masasına geldik, bölge ve dili tıkladık. Üste klavye ve diller var. Klavye değiştiriyorsun, tıkladık. Bak şu anla ben de burada ne ekli? Arapça Suriyelıksan ekli, Türkçe ekli bir de. İngilizce ekli. Eğer bunlardan kaldırmak istediğim varsa, bunu tıklayıp kaldır diyorum. Yeni bir dil klavyesi eklemek istiyorsam ekleyip tıklıyorum. Burada bakın, dünya dilleri var. Buradan hangisini seçip tamam dersem bakın. Niye bunu kabul etmeyeceğim? Mesela Türkmence diyelim. Şuradan seçmem istiyor. Bakın. Seçip tamam dersem Buraya gelmiş olması lazım. Bakalım. Bir daha tamam. Uygula diyelim. Tamam dedim. Bak buraya Türkmence geldi. Gördün mü Ahmet? Bunu denemek için eklemiştim. Benim işime yaramayacak. Evet. Yine geldim buraya. Klavye değiştir dedim. Buradan Türkmence'yi buldum. Kaldır dedim. Uygula dedim. Tamam dedim. Ne? işi bitirdik. Evet. Bu anlaşıldı umarım. Zor bir şey değil. Evet. Efendim. Evet. Klavyeler arasında hızlı geçiş için Shift alta basılabilir veya da şuradan örneğin ben şu anda Türkçe'deyim. Arapça yazmaya geçmek istediğin zaman buradan ne yapıyorum ben? Arapçaya tıklıyorum ve Arapça yazmaya başlıyor. Ha, bunun yerine ne yapabilirmişim? Shift alta basarmışım. Basayım. Shift alta bastım. Bak. Evet. Sen bir dener misin Ahmet? Shift alta bas. Evet, oluşuşun. Şuraya bakın. Bakın, ben şimdi shift alta bastıkça İngilizce oldu, Arapça oldu. Yani benim şurada ekli olan diller arasında sırasıyla geçiş yapıyor. Bunu da istiyorsanız kullanabilirsiniz. Hocam denedim, evet değişti. Tamam. Klavide 10 parmak şu anda bizim işimiz değil. Bunu tabii öğrenmenizi tavsiye ederim. On parmağı öğreten ücretsiz programlar var. Mutlaka Bizler sosyal alanda çok yazı yazmamız gerektiği için yani hem Türkçe hem de ilahiyatçılar için Arapça on parmak öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Burada eğer, çünkü bizim Türkiye'de fazla klavyelerde Arapça ifade olmuyor. Hani böyle hem Arapça hem Türkçe hazır olsa belki güzel olur. Burada onların e, mesela Gaf harfi işte Re'nin olduğu yerden çıkıyormuş. Ben bir resmini buraya koydum. Bundan da yararlanabilirsiniz. Evet, korumalı görünüm diyor Ahmet. Yani Korların görün özellikle diyelim ki mailden bir Word indiriyorsun o ihtiyaten korumalı oluyor yani korumalı olduğu zaman yani onun üzerinde düzenlemeye karşı vesaire karşı koruma konulmuş oluyor Şimdi onu nasıl kaldıracağız? Şurada bakın, düzenleme etkileştir var. Bunu bir defa iptal etmek istiyorsak bunu tıklıyoruz. Sürekli iptal etmek istiyorsak, üzerine farenin sağına tıklayıp şey yapıyoruz, korumayı iptal et diyoruz. Bunu görmek için hemen bir mailime gireyim. Orada bir Word varsa bakalım. Word var mı? Evet. Illaki Word belgesi vardır ama Şimdi karma bakayım. Evet, şimdi burada bir Word belgesi var. Şu anda bunu indiriyorum. Bu mailde indirenlere otomatik olarak bakın. Açayım şimdi bunu. Bak, düzenleme bu korumalı görün diyor, gördün mü Ahmet? Düzenleme etkileştir. Bunu tıklarsam bu bir defalığına etkinleştiriyor. Eğer sürekli bu belgeden korumayı kaldırmak istiyorsan Üzerinde fare sağına tıklıyorum. Özellikler. Sonra da engellemeyi kaldır diyorum. Uygula. Tamam dediğim zaman artık bu ne oluyor? Korumadan kurtuluyor. Bu anlaşıldı umarım. Zor evet. bir işlem değil. Evet. Tamam. Başka ne var bakalım. Köprü o uzun iş bakalım. Metrekare uzun iş. Evet. Biz gösterdik. Metin Evet, vurgu renkleri bunu bilirsiniz. Şurada var. Burada farklı vurgu renkleri istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi bir özellik. ortala'yı tıkladığımız zaman tam ortalama olması için, bakın tıkladım bunu Ahmet. Bu anlaşılmadı. Bir dakika. Şöyle biraz kısa bir şey yapayım. Diyelim ki bu kısa. Bunu tıklayayım. Şimdi bunun tam ortalanması için Ahmet, bunu üzerini seçeceğiz. Şu üstte var ya şu bu ne ismi bakalım. İlk satır girintisi başta olması lazım. Bir tam ortalansın. Bu anlaşıldı mı? Nasıl hocam? Şimdi ortala, yazıyı ortalamak için biliyorsun. Şöyle bir düzelteyim. Yazıyı ortalamak için ne yapmak lazım? Ortalamak istediğimiz yazıyı tıklayıp veyahut da seçip ne yapmak lazım? Şöyle, ortalama simgesini tıklamak lazım, değil mi? Tıkladığımız zaman ortalamanın tam olması için şu ilk girinti simgesinin başta olması gerekir. Diğer tüm tam ortalaması. Yani bu belki herkes bunu fark etmez ama böyle bir ince ayar var. Yani burada aklımda olsun. Tamam mı? Tamam. İçindekilerden bahsettik, dem oluşmadan bahsettik, kesmeden bahsettik. Kaynakça, kaynakça nasıl oluşturuyoruz Ahmet? Bu, Burada mı uzun özelliği ediyorum. var ama onu dedik uzun buna. Yani Word'la uğraşmayalım, biz Zotero'yu kullanalım dedik, onu geçelim. Şu anda uzun, evet. sık kullanımıza girmeyelim. Ortalamayı söyledim. Otomatik düzeltme ayarlamak. Yani bu otomatik düzeltme Ahmet. Şimdi diyelim ki sık kullandığın Arapça kelimeler var. Tabii Arapça kelimeler yazarken biliyorsun büyük, küçük, işte uzatma işareti koymak vesaire gibi değil mi? Aynı işareti koymak, hemze işareti koymak gibi özellikler var. Veya da diyelim ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık kullanıyorsun. Tabi bunu güzelce yazmak. Bu tür gibi durumlarda kodlama yapabiliyorsun. Yani bu nedir? Nasıl yapacaksın kodlamayı? Birinci yol altı kırmızı çizilen yerden farenin sağından otomatik düzeltme seçeneklerini açıyorsun. Bu birinci yol. Eğer altı çizili değilse o zaman dosya diyeceksin. Seçenekler diyeceksin yazı denetleme diyeceksin. Otomatik düzeltme seçeneklerine geleceksin. Burada değiştir. Yani örneğin sen diyelim ki Hz. Peygamber'e bir kodlama yapmak istedin. HZP yazacaksın. Diyeceksin ki buna ben HZP yazıp da boş tutuşuna bastığın zaman sen bunu şu şekilde yaz diyeceksin. Hz. Peygamber efendim Allahu aleyhi ve sellem. Özellikle irşadi bir kitapta bunu sok kullandı değil mi Ahmet? Bunu ekle diyorsun. Şimdi bunun denemesini yapalım. Geldim. TZP yazdım. Bunun devreye girmesi için boşluk savaşmam lazım. Bakın boştum, boşluk yaptım, bunu yazdım. Gördün mü Ahmet? Bu kodlama dediğim bu. Evet, yani bu kısa yoldan şeyi oluşturuyor Yani istiyor, böyle yazması zor olan, sıkıldığın kelimeleri, eserleri, müellif adlarını hani otomatik düzeltme ayarlamak demek. Yani kodlama dediğim bu. Mesela diyelim ki Ş Ş Ş İmam Şafii yazacaksın. Normalde İmam. Hatta bunu uzatmaya uzatmayı kullandığını parçalıyor. Şöyle yazman lazım. İşte bunu uzatacaksın. Hatta buraya da bir aynı şartı koyacaksan yani istiyorsan. Bu ne oldu, Evet, Şafi. Böyle yazman gerekiyorsa İmam Şafii'den çok bahsediyorsun değil mi mesela? Bununla uğraşmak istemiyorsan buna bir kodlama ayarlayacaksın. Ne yapacaksın kodlama? Mesela şuradan geldik. İmam Şafii'ye ne olsun? Tabi burada kodlama harfini en az bence 3 harf yapmak lazım. Yoksa başka harflerle karışır, sıkıntı yaşarız. Mesela şey, şey, şey diyelim. Bak ben ona önce de bak şey şeye bir kodlama kullanmış ama gördün mü? Şu şekilde yazılarak kaydedildi. Bunu çok kullanmam gerekmiş. Ben de ss diyelim. Bak buna bir şey atamamışım. Ss'ye bastım. Sonra buna bastığın zaman ne yapacağını buraya yazayım ben. Ekle dedim. Buraya ekledim. Tamam dedim. Bak şimdi ben üç defa basayım. Bunu en az üç harf atamak lazım. Çünkü iki harf atarsak iki harfi yan yana başka yerde yazınca buna geçer. Bakın İmam Şafii yaptı. Bu atamamı görmek, iptal etmek istiyorsan yine aynı yere gideceğim. Aynı yere nasıl gideceğim? Altı kırmızı çizilen yerden, farenin sağından otomatik düzelti gideceğim. SS yazdım, bak bu buldu. Bunu sil dersen bu kodlamayı siler Aramit. Tamam mı? Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Tamam. Bu, bu kadar, bu bilgi yeter bence. Yani bu da yerine göre kullanılabilir Aramit. Tamam, onu da yaptık. Evet. Şimdi otomatik numaralandırma var. Bu şimdi boş bir sayfaya geçelim, onu bozmayalım. Diyelim ki Word'da bir nokta, bak bir şimşek işareti geldi, gördün mü Ahmet? Bu demek, bu otomatik numaralandırma geçti demek. Bu ne zaman olur? bir rakam yazar sonuna nokta koyarsak veya rakam yazar ona parantez koyarsak veya altta bir harf yazarsak tamam yani word bu bir numaralandırma anlarsa bu ne yapar otomatik numanmaya geçer bu geçtiği zaman geri ala basarak o şimşeğin kaybolmasını sağlamazsak bu otomatik numaralandırma geçerli olur geçerli olur zaman ne olur artık bu bak hep bir şeyler yazdıkça numarayı otomatik atar. Bunu daha sonra A, B'yi biz değiştirmek istiyorsak seçeriz. Bakın burada hangisini seçerse ona döndürür anlık. Görüyor musun? Ömen buradan şöyle bir şey seçsek ona döndürür. Şimdi bunu kullanmamız gerekir mi, gerekmez mi? Ben şahsen alt alta yazılan listeler dışında bunu kullanmayı kendim kişi olarak tercih etmiyorum. Çünkü... Evet. Bu başlıkların biçimsel ayarında sıkıntılar yol açıyor. Mesela öğrenci diyelim ki ne yapıyor? Mesela şimdi başa gelelim. Diyelim birinci bölüm adını yazıyor. Sonra ilk başlığa geliyor diyelim ki Roma rakamıyla başlasın. Bunu tıklayınca bakın başlıkları alıyor, şimşek geliyor ve buraya başlığı yazıyor. Ondan sonra her bastırsa geçiyor. Bu sefer bakın dikkat edersen, mesela bunun arası biraz açık oluyor. Daha sonra bunları, yani benim gördüğüm kadarıyla, ya biz tam kullanamıyoruz, bunların başlıklarda biçimsel ayarlarını ayarlamak, enstitüsü seri şekilde biraz sıkıntı oluyor. Ben şahsen başlıklarda otomatik başkanlığına geçmeyi tavsiye etmiyorum ama nerede tavsiye ediyorum? Bir yerim sen 50 maddelik alt alta bir şey sıralıyorsun. Yani mesela ne olsun? İşte falanın faydaları, falan konuda görüşler. İşte orada buna geçersek bu faydalı. Niye faydalı? Çünkü biz diyelim ki 60 maddelik bir şey yazacağız. Otomatik numaralı öyle gidersek her bastıkça bu otomatik gider. Ha, bunun faydası ne olur? Arada birisini silersek diğerleri otomatik yeni duruma göre otomatik düzelir. Mesela bir dedim. Mesela ne diyelim? Yapılacaklar listesi. Geldim. Bir dedim. Yazdım. İki dedim. Yazdım. Devam et. Böyle yazdım. Diyelim ki bunun elliye kadar gittiğini düşünelim. Sonra baktım ki pişman oldum. Bunu sildim. Bak bunu sildiğim zaman geri kalan rakamlar otomatik yeni duruma göre düzenleniyor. Ama eğer ben bunu bu şekilde yapmasaydım da yeniden yapayım. Bir dedim. Bak otomatik numarlar geçti. Geriye geri alıp tıkladım veya J, T, Z'dir bunun kısa yolu. Bastım. Üçgen kayboldu. O zaman ne oldu? Şimdi sileyim ben. Yeniden yapayım. Bir. Tıkladım. Evet. Yazdım. Bak otomatik numara değil. Yazdım. Şimdi burada ben 2'yi silsem geri kalan rakamlar normal otomatik. Birbirine olup sağlamaz. Evet, bu anlaşıldım acaba. Evet, hocam. Yani bu otomatik numaralandırma söylediğim gibi alt alta yazılan listeler konusunda işimize yarar. Tamam Ahmet? Ama tez kitap başlıklarında bunun yapılmasını ben kişisel tecrübeme göre bunu tavsiye etmiyorum. Evet, paragraf ayarlamak. Şimdi Ahmet, paragraf ayarlamak istediğimiz zaman... Eğer bir belgedeki bütün paragrafları bir anda ayarlamak istiyorsak, CTRL'a A'ya basıp belgenin hepsini seçeceğiz. Sonra farenin sağını tıklayacağız. Paragrafı tıkladıktan sonra açılan pencereden buradan paragrafın bütün ayarlarını seçeceğiz. Satır aralığı, işte öncesi, sonrası nasıl olsun, ilk satır nasıl olsun. Bütün bunları buradan seçtikten sonra tamam tıkladık mı ne olur? Paragraf ayarını yapmış oluruz. Ama tek tek bir paragraf yapmak On üzerine fare insanı tıklarız. Ayarları şu anda zaten bu tıkladığımız zaman şu anda bu paragrafın aynı zamanda paragraf ayarını görüyoruz ama değiştirmek istiyorsak örneğin bunun satır aralığı tekmiş. Ben bir buçuk yapıyorsam bunu bir buçuk yaparım. Tıklarım. Bazen bir yeri düzelttiğimiz zaman Word'daki bütün paragraflar düzelirse onu geri almanın yolu CTRL veya yaptı. Geri ala basarsın sadece bu paragrafta değişiklik kalır. Onu iptal etmek istiyorsan bir daha geri ona basarsın. Evet paragraf ayarı bu şekilde. Paragrafın ilk satırıyla son satır noktasını cetveli ayarlamak için paragrafı seçeceğiz. Şimdi bakın şu paragrafın son satırını içeri almak istiyorsak alıntılarda bir yaklaşır. Şöyle taşımamız lazım. Başına içeri alıyorsak böyle taşımamız gerekir. Yani cetvelinin üstündeki ve altındaki bu Girinti simgelerini kullanmamız lazım Ahmet. Bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Bu kolay bir şey. Satır numarası eklemek, iptal etme, onu da kullanma, sayfa düzeni. Evet, sayfa düzeni ayarlamak için. Mesela sayfa yapısını ayarlamak için şu cetveli gözükmüyorsa Ahmet, görünümden cetvel seçili değildir, şöyledir. Bak şu anda cetvel yok. Mesela gezinti bölmesi gözükmüyorsa bu seçili değildir. Yandaki gezinti bölmesini açmak için görünümü tıklayacağız. Gezintiyi tıklamamız lazım. Cetveli açmak için cetveli tıklamamız lazım. Sonra bu cetvelin üzerine çift tıkladığımız zaman sayfa yapısı. Burada işte kenar boşlukları var. Kağıtın uzunluğu, genişliği gibi burada ayarlar var. Bunları yapıp tamamı tıklamak lazım. Sayfa düzeni buradan. Evet sayfa numarası ekleme bunu ne yapacağız? Sayfa numarası eklemek istediğimiz zaman ekleyi tıklayacağız üstten. Sonra bakın burada sayfa numarası var. Şimdi sayfanın başı, sonu gibi burada farklı seçenekler var. Sayfanın başına gittiğimiz zaman nasıl eklesin? Buradan hangi özellikte yapmak istiyorsak onu tıklayacağız ve bu şekilde sayfa numarası eklemiş oluruz. Eee Sayfa numarası ekledikten sonra biçimlendirmek için yani bu 1 2 3 mi olsun numaralar Arapça mı gözüksün işte böyle tireli mi olsun ne bileyim. Roma rakamı mı olsun gibi her bölüm baştan mı başlasın önceki bölümden devam etsin mi gibi seçenekleri buradan e, sayfa numarası biçimlendirmeden ayarlamamız gerekir. Bu anlaşıldı mı acaba? Mesela burada deneyelim boş sayfada. Şimdi ben ekledim sayfa numarası sayfa başı istiyorsan mesela şöyle istedim bakın sayfa başına ekledi. Eğer böyle olmasını istemiyorsan bunu kaldırdım, kaldırdım. Farklı bir şey yapmak istiyorsam sayfa sonu yapmak istiyorsam böyle tıklayabilirim. Bu şekilde buradan bu sayfa numaralarını ayarlamak mümkün olmaktadır. Evet. Şimdi sayfa numarasının ilk ve diğer sayfada, ilk sayfada gözükmesini istemiyorsak ne yapmamız lazım? Burada da şöyle yapacağız, sayfa numarasını ekledik değil mi şu anda? Bu ilk sayfa. Ee, ikinci sayfası da olsun belki, oldu. Tamam. İlk sayfada gözükmesini istemiyorsak, sayfa numarası alttaysa, ekle, alt bilgi içinden alt bilgi düzenleye tıklamamız lazım. Eğer sayfa numarası üstte ise ekleden e, üst bilgiden üst bilgi düzeneye tıklamak lazım. Şimdi ben tıklayayım bunu. Düzenlediğimiz zaman ilk sayfa farklı dersen Ahmet ilk sayfada sayfa numarasını gösteriniz. Gördüm bak bunu kaldırayım. Sayfa numarası var ilk sayfada. Bunu tıkladım yok. Tamam bunun yolu bu. Bu anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Evet, bununla ilgili tabii ayrıntılı ayarlar var. Artık ona şu anda girmeyelim. Evet, Sayfa numaralarını farklı vermek için bu dersin girişinde söyledim. E, sayfa farklı numara vereceğimiz yeri önce sayfa düzeni, kesmeler, sonraki sayfaya tıklayarak oraya bir bölüm, yani ayrı bir bölüm olarak onu tanıtıyoruz. Ondan sonra Farklı numara ekleyebiliriz. Dersin başına gösterdim. <gülüyor> evet. Tablo eklemek. Bakalım. Tablo eklemek istiyorsak ne yapacağız? Tablo eklememiz gerekebilir. Şimdi bakın burada ekle kısmı var. Tablolar var. Buradan, şuradan bu tabloları seçerek de tablo ekleyebiliriz. Şu görsel özellikle ayarlamak istiyorsak bunları tıklayabiliriz. Buradan kenarlık, gölgelendirme vesaire yapabiliriz. Yani bunlar. Uğraşmak lazım. Bir de nasıl ekleriz tabloyu? Ee, tablo ekle tıklarız ve buraya sütun ve satır sayısını yazarız ve buna göre bize tablo oluşturur. Mesela ben şöyle yapayım. Tamam diyeyim bak oluşturur. Ekle. Tablo ekle. Bir de burada şöyle bir şey var. Şu hızlı tablolardan yine çeşitli görsel özellikle tablolar ekleyebiliyoruz buraya. Bak şöyle bir şeyler olabiliyor. Ben bu görsel şeyleri fazla kullanmamışım açıkçası. Bir de ne yapabiliriz? Ee, yazıyı tabloya dönüştürebiliriz. Bunun için metinle yazı olması lazım. Mesela şuraya yazıyı seçtim. Ekleye geldim. Bak metni tablo oluştur, aktif oldu. Bunu tıkladım. Otomatik bir şey seçti, seçtim. Bak böyle bir tablo için alıyorum metni. Onu da kullanabiliriz. Evet tablo bu kadar bilgi yeter aralığı değil mi Evet. Yani çok zor bir şey değil. Bunu artık gerisini sizin uygulaya uygulaya geliştirmeniz gerekiyor. Tablodan bahsettik. Evet. Tümünü göster az önce göstermiştim. Evet. Bu sayfa başı sonu satın aralıkları vesaire boşlukları gösteriyor. Ben şahsen belki olarak hoşuma gitmediği için kullanmıyorum. Siz de isterseniz kullanabilirsiniz. Evet. Simgeden bahsettik. Evet. Yazı denetim dilini nasıl ayarlarız diye az önce gösterdim. Burada şuradan Türkçe değilse burayı tıklayacağız önce şu yazıyı. Sonra da Türkçe diyeceğiz, varsayılan olarak ayarla dersek bunu artık varsayılan dil yapar, tamamlarız ve bunu bu şekilde ayarlamış oluruz. Tamam. Evet, kelimeler düzeltmekten de bahsettim az önce. Sağ tıklıyoruz, düzelt çizdiği zaman. Eğer bunu Word tabi altı, bu yazı denetimi yapması için dosya, seçenekler, Yazı denetlemede şu, yazı, bu belgede yazın hatalarını gizle, bu belgede dil bilgisi hatalarını gizle seçili olmaması lazım. Eğer seçili olursa, onlar denetlemez. Yalnız bazen bir belgede çok fazla yazım hatası olursa otomatik bunu devre dışı bırakıyor, onu da söyleyeyim. Bu dil bilgisi hatalarını altını yeşil çiziyor, word. yazın hatalarını kırmızı çiziyor. E, Tabii Arapça ifadeleri yanlış algılıyor Türkçe diline göre. Eğer biz doğru yazımızdan eminsek ne yapacağız? Kırmızı çizdiği zaman farenin sağından ne yapmamız gerekiyor? E, onu sözlü eklememiz gerekiyor. Ya yani nasıl yapacağız? Diyelim ki eee Keçi vesikayı herhalde çizmez de, yani çizse örneğin, şöyle yazın bilerek bunun doğru olduğunu kabul edeyim. Sağ tıklayacağım, onu sözlüğe ekledersem artık onu çizmez. Yani bizim Arapça ifadelerden e, kesin doğru yazdığımızı, bildiklerimizi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer Vod Bunu kapatmışsa, burada size gösterdiğim burada gösteriyor. Evet, gözden geçirden şu gözden geçirden tıklayıp yazı ve dil bilgisi denetimini açıp buradan tek tek burayı kontrol etmek lazım ama buradan da dili seçiyoruz. Şey Bu biraz bana şey geliyor. E, nedir onları? Kullanımı pratik gelmediği için ben e, tabii otomatik yapmasın deniyorum. Buradan da tek tek yapılabilir. Evet. Word belgesi oluşturmak. Evet. Kur'an. Evet. Ahmet şu anda ben e, yani şu aldığım şeylerden e, genel olarak anlatacaklarımı söyledim. Senin de özel bunun dışında soracağım bir şey varsa sorabilirsin. Yok hocam. Yani tezde daha çok bize lazım olan genel şeyler bunlar zaten hocam. Zaten bunlar çünkü benim notlarımda bulunmaktan bunları biz e, bir ders olduğu için e, yani biraz kısa evet. hızlı anlattık. Artık siz bunları biraz e, geliştirirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Yani Word'la ilgili çok e, rahatça internetten açıklayıcı bilgi bulabilirsiniz. Bazen ben de bilemediğim bir şey olursa, Word'da şu işlemi yapmak dediğiniz zaman yani büyük ihtimal onunla ilgili yazılı video şeklinde bir açıklama bulursunuz. Onu da söyleyeyim. Hocam şunu sorayım da e, bu tez yazarken bu Q mi daha iyidir yoksa F mi? Hangisini daha iyi öğrenelim? Bakın, tez yazarken demeyeceksin. On parmak öğrenirken demeyeceksin. Yani. Zaten tez hani yazarken daha... şöyle diyeyim şimdi senin bilgisayarın klavyesi neyse on parmak bilmiyorsan ona uyman lazım. Yoksa yazamazsın yani. Şu an evet. senin klavyenin yani... sana göre sol tarafta Q mu var en başta? Evet. Sanki Q klavye. Şimdi sen F'ye göre on parmağı bilmezsen F'ye göre şimdi yazamazsın. Ya yani. da kağıtlar yapıştırman lazım. Senin daha çok klavye... şöyle ee, hangisi daha böyle zaman açısından bize i̇şte daha... Kimse... Bak. Bu senin söylediğin F klavye Türkçe'ye uygun klavye. Yani niçin? F klavyede parmağın kolayca ulaşabileceği yerlere Türkçe'de en fazla kullanılan harfler yerleştirilmiş. Şimdi bu soru daha çok biz nerede soruluyor bize? Hani size dersin bir yerinde dedim ki on parmak yazmayı Türkçe ve Arapça öğrenmek lazım. Bizim sosyal alanda olanlar için çok yazı yazıyoruz. İşte bu on parmak klavye, Q klavyeye göre de öğrenebilirsin. F klavyeye göre de. Ha, Türkçe hızlı yazmak için F klavye güzel. Ama orada da şu sorun var. Türkiye'de satın, satılan e, bilgisayarlarda Q klavye geliyor. Sen bu bilgisayarı aldıktan sonra ne yapman lazım? E, Onun ya tuşlarını değiştirmen lazım ya da ilave bir klavye alman lazım. E, bir de şu var. E, F klavyeyi öğrensen de tam kafana yerleşmemişse, önünde Q klavye olursa biraz sıkıntı yaşayabiliyorsun. Yani ben e, geçmiş tarihte e, öğrencilere ödev vermiştim yani bu Q veya f öğreneceksiniz diye. Tabi bana sordular hocam, Q'ye gören on, on parmağı öğrenelim, F'ye göre mi? Ben bizdeki bir hocaya sordum. Bu hocamız F olsun dedi, Türkçe'ye bu uygun dedi. Onlar da F'ye çalıştılar ama hocam sonra dediler ki bir yerde bilgisayar önümüze geldiği zaman hep Q klavye geliyor. bizde bazen tam harfi çıkaramıyor. Sorun yaşıyoruz dediler. Dolayısıyla burada Ahmet yani e, en güzeli F klavye ama piyasadaki bilgisayarlarda da F klavye ben görmedim şu ana kadar maalesef. ilave klavye alırız hocam. E, alırsan işte şimdi düşün bir şey aldın. E, Diz üstü bilgisayar aldın, çantamla taşıyorsun. Şimdi ikinci bir klavye taşımak işte o çantana sığacak mı? İkinci bir yük yanında yani. Hocam şey hani böyle biraz ince e, şey şeyler o oluyor başlayalım. klavyeler oluyor. Tamam. O zaman şöyle diyeyim. En rahat on parmak Türkçe açısından F klavyedir. Söylediğim mahzuru çok önemli olmadığını düşünüyorsan, e, örneğin evde çalışıyorsan, evde diyelim ki masaya bir F klavye koymak sıkıntı oluşturmaz yani. Ben bu söyleyelim daha. Yani çok. bu kız açısından da fark var mı hocam? Q hmm. ve F arasında. Biz. Ya bu tek farkı harflerin diziliş yeri farklı. Hmm. Ya yani şimdi diyelim ki Q e, klavye'de İngilizce sık kullanılan harfler parmağın kolayca erişeceği yerlere konmuş. F'de de Türkçe'ye göre konmuş. Tabii yerler değişik. Yani e, Burada ne olur diyelim ki e, bilgisayara format atman lazım. Açılışta klavye kullanman gerekiyorsa çünkü sen o F klavye Windows'u açıldıktan sonra ayarlayabiliyorsun. Örneğin orada bir sıkıntı yaşayabilirsin örneğin. Anlaşıldı hocam. Artık ben orada bağlayıcı bir şey demiyorum. Yani piyasada bilgisayar alırken F klavye seçeneği olsa da F klavyeli bilgisayarlar alsak kesin F öğrenilmesi tavsiye edilir. Ama o imkan şu an için olmadığı için artık ya rahat yazmayı tercih ederek kişi F'yi kullanıp F on parmak F klavyeye bir on parmağı öğrenecek. Gerekse yanında şeyi taşıyacak F klavye. Veyahut da mesela bazıları bunu iyice öğreniyor. Yani Artık bir yardıma ihtiyacı kalması onun için sorun olmuyor yani adam parmağını yerleştirdiği zaman. Doğru yazabiliyorsan o zaman zaten klavye de taşımana gerek yok. Evet Ahmet Bey. Eyvallah. Böylece bu dönemi de bitirdik. Dersimizi de bitirdik. Kaydımızı kapatalım.